bugün 30 Ekim 2022 Pazar Güneş günündeyiz Oğlak burcundaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor geleceğimize ilgili konular kariyerimiz sorumluluklar ön planda olabilir duygularımızı ifade etmekte zorlanabilir daha karamsar ve melankolik hissedebiliriz iletişim gezegenimiz Merkür bugün terazi burcundan ayrılıp akrep burcuna geçiyor Merkür 17 Kasım'a kadar akrep burcunda ilerleyecek bu dönemde zihinsel olarak daha içe dönük, sorgulayıcı ve meraklı enerjiler altında olabiliriz. Görünenin ardındaki gizemli konular daha fazla ilgimizi çekebilir ve bilinçaltımız düşüncelerimizi etkileyebilir. Kuşkular, kıskançlık ve takıntılı düşünceler ilişkilerimizi zaman zaman zorlayabilir. Merkür düğümler ekseni ve tutulma aksında da olacağı için kişisel ve toplumsal alanlarda önemli gelişmelerin de tetikleyicisi olabilir. Oğlak burcunda ilerleyen ay akşam saatlerinde Boğa burcundaki Uranüs'te üçgen görünümde olacak. Özgürleşme ihtiyacımız öne çıkarken günlük yaşamımız, iş, kariyer ve maddi konularda hızlı ve pratik çözümler üretmemiz mümkün. Akşam saatlerini hareketlendirip heyecan yaratacak bazı küçük sürprizler de olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.